beni bir yere getirdi. Ben çok kötüyüm bu hafta, çok <gülüyor> Bu hafta Netflix'e geldi. Öğleden sonra benim kapıma arkadaşlarım çaldı. Hepimiz hakkında ne düşünüyorsun? Dillere ne, ne düşünüyoruz? Düşünüyoruz. Bunlar ne konuşuyor? Anadolu <gülüyor> Türk Ne mutlu Türk'üm diyene. Yeni bir vlogtan herkese merhaba. Bu hafta birazcık benlesiniz. Ha, şu anda benzin almaya gidiyorum daha sonra daha önceki vloglardan hatırlayacağınız arkadaşlarımdan biri görkemle buluşacağım ve bugün çok ama çok güzel çok değişik bir müzeye gideceğiz adı huntington library ee, böyle değişik yörelerin bahçelerinin gardenlarının bitkilerinin olduğu aynı zamanda da içinde müze olan bir yer hmm, bayağıdır merak ediyordum Biraz yolumuz var, ee, beraber orayı görüyor olacağız. Bugün pazar, Los Angeles güneşli, biz mutluyuz. Görkem nereye geldiğini bilmeden... <gülüyor> beni bir yere geçirdi. Ee, bir yerde burası. Allah <gülüyor> düşündü! bak işte! <gülüyor> sen bu kamera, bir, yok. Ya sen bu kamera birleşince Kötü şeyler alıyor. Ben kötüze sen benim. Ay evet. Kötü. kötü anılarım var bu kamera ile. Ben bu maske alışamadım alışamam Ya alış alış ya. Bu senin özgürlüğün. Of. Neyse. Çok düşündüğünde gördüm Olay <gülüyor> gidiliyor mu? Gidiliyor yani canım. şey turist gibi? gidemiyorsun. <gülüyor> <Wow. Gerçekten gülüyor> Birazdan olur. böyle bir şey mi göreceğiz? Evet. Şaka mı? İçinde su olan bir görkem, şey. Görkem, orada öyle bir şey var. Evet. Onları... Let's go. Bu bu Japanese. Evet. evet. Burası şu anda Japanese Gardendayız. Çok tatlı. İşte bak anlamıyorsunuz. Hepsinin içine bakma. Ya Görkem lütfen sulardan uzak dur. Yani burada kısaca her noktada farklı bir garden var. Bu çok güzel. Çok güzel. We are in Japan. Gezmemize gerek yok dünyayı. <gülüyor> Sadece ele. <gülüyor> Değil mi? Şu şu şu <gülüyor> şey, bugün sonra gerek yok. Evet, oh. Yani. Şurası karşıya bak Görkem. <gülüyor> niye işte iki kültürün arasındaki fark bu kadar bilmeyerek üzüldüm saygısızlıktan ötürü asak chinese yani çin Garden, çin bahçesindeymişiz abi belki de bu bu göl ee no bu gölün bu olmadığını Baby ama yukarıda o kadar büyük bir göl yok var evet chinese deymişiz çine gitmemize gerek yok birazdan Japonya'ya ben geçmiyorum zaten çine gitme çine zaten gitmem. özellikle şu son şeyden sonra Bak, evet. biraz sistemde altlarda. Onlar Japonya'ya e doğru ilerleyelim. Ya umarım doğru yoldayızdır. Göremeyen <gülüyor> bir harita. Nerede Hayır, da göstermeyen bir harita. Şimdi <gülüyor> ileride öyle bir teknoloji olur mu acaba? Hani Baktım. Kağıt map'e bakarken Harry Potter'daki gibi. Ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Evet, bambular. <gülüyor> <gülüyor> Japanese Garden, Zen denizi. <gülüyor> evet, bu olduğumuz yer neresi diye. Sorarsanız şimdi hemen söylüyorum. 1919'da kurulmuş ee, böyle kole research based, biliyor Bir alan olarak. Anlıyor musunuz? Bazen eksençsiniz. sen Kuran adam. Alaska'dan gelmiş. Mi? Really? <gülüyor> Bunu başka şey derdi Alaska'dan gelmiş diyor. Kuran <gülüyor> adam çok iyi bir iş adamıymış ve Kaliforniya'da bir empire kurmuş, koleksiyon yaratıp böyle bir alan kurmak istemiş. Heripotur ağaçları gibi. Peki nasıl gövdesi bu kadar? Bilmiyorum. İşte heripotur ağaçları gibi. So weird. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yasak orman. Birazdan şeyler örümcekler gelecek. Şu ağacın büyüklüğü Denizim. Bunlar topik Gidebilirsin izin verdim. Bottle, bottle Tree! Hakikaten Bottle'a benziyor. Çok böyle kamera muyum? Şu an? Hayır, hayır anı. Anı çekmiyor. Evet şimdi bir mola verdik, kahve aldık. Hmm. Aşırı yorulduk ama aşırı. Güneşin altında o kadar yürümek gerçekten <gülüyor> bu kadar büyük bir yer olduğunu beklemiyorduk. Hatta bitiremedik bile ama buranın şu an kapanmasına bir saat var. Hmm. Artık görmediğimiz yeri de biraz görüp sonra çıkarız diye düşünüyorum. Ah hiç kadar yorulmamıştım. Uzun zamandır din spor yaptım. Yarın spor yapacağım. Ben çok kötüyüm bu hafta çok kötü. Evet, pazartesi sabahından günaydın bana. ben her zaman gibi 5 minute journal'ımı yapıyorum bununla ilgili çok güzel videolarımız var. Bilenler, bilmeyenler bilmiyorsanız buralara onların koyuyor olacağım. Çünkü e, seviyoruz güzel videolar. E, her sabah da yaptığım bir şey. Neredeyse. Bazen boşluyorum. Boşlayınca çok moralim bozuluyor. Yap yapamadığım için. O yüzden a, size de her zaman her zaman öneriyorum. Dün gittiğimiz müze gerçekten çok müze de demeyeyim bu. Bo yani botanical Garden bir mevkii. Böyle her yöreden bahçelerin, bitki örtülerinin olduğu aralarda aynı zamanda e, kafelerin işte müzelerin olduğu çok böyle genel olarak değişik bir yerdi ve çok hoşuma gitti açıkçası. E, ve bugün pazartesi. Bu hafta artık yaz derslerim de başlıyor. Benim iki tane normal dersim var. Bir tane de staj kredisi dersim var. Ve yeni bir staja başladım yeni bir yapım şirketinde. Eğer beni daha önceden takip ediyorsanız daha önce bir film setinde çalıştığımı biliyorsunuzdur başka yapım şirketlerinde de. Yeni stajımda ise yine bir yapım şirketinde bu sefer bir... Kitabı e, filme ya da diziye uyarlıyoruz. Böyle bir projedeyim şu an. E, kitap bu. 350 sayfalık bir kitap. Ve ben ilk defa 200 sayfa okudum iki günde bir kitabın. E, bunu yarına kadar bitirmiş olmam lazım. Daha sonra çok işim var. Çok yapacak şeyim var. Bu da değişik bir süreç. Dediğim gibi böyle yapım şirketlerinde... Ee, filmlerde, çekimlerde vesaire neler yapılıyor, nasıl işliyor vesaire bunları da merak ederseniz bana hep bırakmayı unutmayın ki onlarla ilgili de videolar çekeyim. Bugün çok yorgunum, sabah spor yaptım ve şimdi artık iş yapacağım bütün gün belki bir kahve içmeye gideriz, belki bir küçük alışverişe gideriz siz de gelirsiniz. Onun dışında haftalık vlog devam ediyor. Bu arada size çok komik gelebilir. Gerçekten neredeyse her sabah Türkçeyi demliyorum içiyorum. Çok sevdiğim bir şey ve e, burada özellikle ya yani bilmiyorum vazgeçemiyorum. E, siz çay mı seversiniz? Kahve mi seversiniz? Bilmiyorum. Türkçeyi sever misiniz? Demlenir mi evinizde? Ama ben burada her gün demliyorum Los Angeles'ta. Tamam çok konuştum. Bye bye. Şu an Target'ın otoparkına geldim. Ee, Target buranın böyle çok fazla e, çeşitte şeyi bulabildiğiniz bir marketi. Aslında market serisinde Target'ı da yapacağız Aka Gelecek. Burada yani kıyafetten tutun, süsten tutun, yemekten tutun, cilt bakımından tutun. Yani her şeyi bulabildiğiniz bir market. Burada da birazcık şeylerim var. Gözlüğümü temizliyorum bir yandan. İhtiyaçlarım var. Onları alacağız. Sonra bilmiyorum ne yapacağız. Çok işim var ve hala erteliyorum bütün işlerimi. Kahve alsak mı? Ne yapsak hazır sizleyken? Ee, yeni de bir videoya başlamayı planlıyorum. Bu videoda Los Angeles'ın böyle en meşhur kahvelerini tattığım bir video olsun istiyorum. Bilmiyorum ilginizi çeker mi? Bunu soralım size community'de soracağım. Hadi girelim artık. Artık burada eğer aşılıysanız içeri bir yere girerken maske takmanıza gerek yok diyorlar. Ama ben hala açıkçası pek rahatlamadım ki çoğu kişinin de rahatladığını düşünmüyorum. Çoğu insan yine de takıyor. Nadiren gördüm takmayan yani. başka bir günden merhaba. Benzinciye geldim. Benzin koyacağım. Size kendim, burada kendimiz koyduğumuz için bu anları göstermek istiyorum. Ama genel her zaman olduğu gibi çok kalabalık. O yüzden biraz kriz var. Neyse ki boşaldı. Ne yaptım ettim sizi benzin alırken asla bir yere koyamadım. Şimdi Ralph's'e gidiyoruz eve birazcık alışveriş yapacağız hem de hafif şöyle bir Ralph's'i de görmüş oluruz. Ama market e, serisinde ayrıca e, orayı da görüyor olacağız o yüzden çok göstermek istemiyorum. Let's go. Herkese başka bir günden merhaba vlog en karışık haliyle devam ediyor. Bugün inanılmaz uzun bir yol yaptım. 2-2,5 saatlik San Diego'dan Los Angeles'a döndüm. San Diego'yu artık vlog'a pek çekmiyorum. Çünkü San Diego'yla ilgili neredeyse 2-3 tane vlog zaten oldu. Onları izlemeyenler varsa buraya bırakıyorum. Ama bugün sizle yemeğimi yerken yol dönüşü hemen devam edelim istedim. Çünkü çok sevdiğim vegan hamburger yapan e, Montelis'den aldım yemeğimi. E, ben genelde bir tane hamburger alıyorum e, ve limonatası çok meşhur oluyor. Limonatasını alıyorum. Buranın özelliği tamamen plant-based yani e, et ürünü içermeden yapılması, hayvansal gıda e, kullanılmadan yapılması her şeyin. E, yani peyniri de eti de tamamen hayvansal gıda kullanmadan yapılan bir et benzeri, peynir benzeri şeyler. Aaa manyak. İşte burası böyle bir yer. Aaa. Manyak bir adam bisikletle geçerken her sandalyeye, masaya, plakaya, her yere şey yaptı, tekme attı, işte böyle oluyor böyle şeyler. İnsanlarla çalıştıkları yerlerin önünden düşürülen şeyleri gelip kaldırıyorlar şu an. Wow. LA işte böyle çok güzel bir yer var rağmen çok manyak insanlar var. Kusura bakmayın. Bölündü. Neyse bu vegan öğle yemeğimi paylaşmak istedim sizinle. Bence çok değişik. Ben çok seviyorum. Hem de bunu yerken birazcık mukbang gibi olsun istedim ve size bu hafta başıma gelen daha doğrusu uzun zamandır aslında olan ama bu hafta ortaya çıkan güzel bir şeyden bahsetmek istiyorum. Eğer kanalımda uzun süredir varsanız Geçen seneki vloglarımdan, Amerika'daki ilk zamanlarımdaki vloglarımdan belki hatırlayan olacaktır. Bir filmin setinde çalışmıştım. Eğer değilseniz ve yeniyseniz ve bu süreci merak ediyorsanız o vlogları da hemen şöyle şuralara bırakıyor olacağım. Mutlaka gidip izleyin çünkü o film setinde kaçta gidiyordum, kaçta çıkıyordum, işte neler yapıyordum falan böyle bayağı seti falan da çekmiştim. Ee, ve çalıştığım film bu hafta Netflix'e geldi. Türkçesi kimsin sen? Ee, hatta Amerika'da ve bütün Netflix'te ilk 10 film içerisine ve ilk 10 izlenen proje içerisine de girdi. Ve sonunda benim e, ismim de var. Gerçekten ben e, hani biraz daha şeydim böyle yani sonuçta evet çalıştım ama hani burada kimseye sormadım yani benim ismimi koyacak mısınız? Neye göre isim koyuluyor falan. ben aşırı mutlu oldum çünkü başında Universal'ın çıktığı Netflix'te yayınlanan bir projenin sonunda benim ismim var. Yani çok değişik bir his. Çok güzel bir his. Bu yaşadığım olay bu haftanın bir parçası olduğu için size de paylaşmak istedim. Ee, i̇zleyin. İzledikten sonra videolarıma bakabilirsiniz ve izlediğiniz bazı sahnelerin arka kısmını görebilirsiniz. Sizin için de güzel olur. Ve hani bu işi nasıl yaptığımdan biraz bahsedeyim istedim. Geçen sene aslında yönetmenlik dersimin hocası böyle bir anons geçti bize. Dedi bir arkadaşım producer yani yapımcı ve bir film çekiyorlar. Ve buraya e, üniversitelerden train edilecek. Bu konuda öğretilecek. Trainee'ler arıyorlar. Yani bir nevi stajyer ama hani eğ, eğitim eğitilen diye geçiyor burada aslında. Hmm, tabii ki hemen ben istiyorum falan filan dedim. Hemen mail attım. Çok yazıyorum ve böyle birden yani oldu. Böyle hiç beklemiyorken ve ben inanın e, böyle 3'te kalkıp 5'te başlıyordu mesela çoğu zaman ses. 3'te kalkıyordum. Deli gibi yol gidiyordum gece. Böyle 3 saatlik uykuyla karanlıkta gidiyoruz. Bize böyle kahvaltı büfeleri açılıyor. Oradan kahvaltı ediyordum falan filan. Benim için çok çok değişik bir süreçti. Amerika'da oyunculuk, Amerika'da film sektörü üstüne böyle ayrı videolar yapacağım için çok da içine girmek istemiyorum. Orada daha çok anlatırım. Ama bunu da böyle bir size anlatmış olmak istedim. Ee, izlerseniz çok sevinirim ben şimdi yemeğimi bitireceğim çok açım yani <gülüyor> <Hadi. gülüyor> bekte çekiyorum. Çekiyorum şu an. Happy end always a congratulation Rahatsız almıyor. oluyorum şu an Çünkü ben bu v ile okluyordum. What's up vlog? Welcome to my YouTube channel right now. I'm doing good. Uh... Neyse, son ben en son şeyde, Monty's Burger'da vegan hamburgerimi yerken çekmiştim. Daha sonra işler karıştı. Hiç beklemediğim şeyler oldu. Ve öğleden sonra benim kapıma arkadaşlarım çaldı. Hem de hiç karşımda görmeyi beklemediğim insanlar. Sen de ilk inanmadın. Ben aradılar, e, biz buradayız dediler, <gülüyor> yani biz buradayız dediler. Aynen, ben de yeah. çok Kayla bana bir şey gönderdiğini söyledi ve ben gerçekten kapıda kahve ya da tatlı var zannettim. Ve birinden teslim alacağımı düşünerek aşağı indim. Çünkü evet. Amerika'da böyle şeyler yapılabiliyor. Evet, çünkü Amerika'da yemek sepeti gibi bir şeyden sipariş verdiğinizde güvenliğe genelde bırakabiliyorlar. Evet, o yüzden güvenli yayını falan olmamız gerekiyor. İlla yemek sepiyat değil. Mesela Starbucks'tan Starbucks'tan online bir kahve söylüyorsunuz. Diyorsunuz iki tane americano istiyorum diyorsunuz. DoorDash gibi uygulamalar. DoorDash olsun, Uber Eats olsun. O gibi uygulamalar. Gidiyorlar Starbucks'a. Kendi kartlarıyla ödeme yapıyorlar. Kendi kart şirketin verdiği kartla ödeme yapıyorlar. Daha sonra sonradan paket alıp senin kapana getiriyorlar. Sen de burada hem Starbucks parasını ödüyorsun. Aynı zamanda gelen kişiye bırakıyoruz. Neyse uzun yapın kısası. Bana böyle bir yalan söyleyip sürpriz yaptılar. O yüzden çok güzeldi. Kameramı yanına aldım ama gerçekten çekmeyi unuttum. Çünkü kısıtlı zamanımız var diye. Hiç aklıma bile gelmedi. Ama yine buraya bugün çektiğim bazı şeyleri... Always in business. Buna paid promotion. Bugün ne yaptığınızı biraz koyarım. Bundan sonra çekmeye çalışacağım. Çünkü bu hafta bitmek üzere, bitiyor. Çekmeliyiz. saklı ne düşünüyorsun? Dillere destansın. Ben, <gülüyor> ben minam 25 yıldır böyle bir sürpriz yaşamadım. Ya mısın gitsene. Bunlar ne konuşuyor abi? Ay çok hoşuma gitti. Şu an burada ısınasım ısın geldi. Su <gülüyor> çaktırmadan bana ısınsak mı? Evet. Gel. Aa ne güzel çok güzelmiş. Aa burayı çekelim birazcık. <gülüyor> Uyuyakalacağım şu dökülü gibi ısıtıcının yanında. <gülüyor> Ay güzelmiş. Ama burası biraz şey rüzgar almıyor ya dedim. Amerika'da en çok hoşuma giden... Arkadaşlar şu an geçtiğimiz restoranda Geçen gün Jennifer Lopez ve Ben Affleck vardı. Daha önce Justin Bieber, Hailey Bieber. Ama bize bir görmek nasip olmadı. Sen bugün alakasız birini gördün. Evet, yolda. Ben geçerken yürürken. Evet. Alakasız değil ya. Gerçi adamın valenin önüne çekeyim ama. Evet, gerçekten adamların <gülüyor> önünde. <geçiyor. gülüyor> Nasıl tanıdın peki? Ay göz göze geldim adamla. Sonra sanki hani böyle Türkçe... <gülüyor> <gülüyor> Türk her yerde. Hayda. <gülüyor> Merhaba, bugün pazar 4th of Ve <gülüyor> <gülüyor> biloğun son günü artık. Ee, kahve içiyoruz, birazdan yemek yiyeceğiz. Biraz önce bir arkadaşımız bir haber attı. Ve 14 Temmuz'dan sonra Amerika, Türkiye'den Amerika'ya köpek sokulmayacak mıymış? Giremiymiş, kuduz sezonu olduğu için. Kuduz sezonu olduğu için ve birden dönmeleri gerekmiş. Melikeciğim selamlar gizliyorsan. Gel, gel. Bu, bu habere bir tek ben sevindim. Özür dilerim. özür dilerim Amerika geleceği için I'm Mr. şaka ama ne kadar üzücü bir şey neyse işte bugün Fort th of July şehir çok sakin hiç böyle beklemiyorduk bence Her... şu an öyle ama ya. birazdan artar Acaba ya da herkes sahilde ya da partide ya da tatilde bilmiyorum akşam havai fişek bulmaya çalışacağız mı? akşam havai fişek bulmaya çalışacağız o zaman tekrar görüşeceğiz. Bir de fotoğraf çekimi yapmamız Fort lazım of bugün. Sonbaharın ne olduğunu biliyorlar. 14 Temmuz'un ne olduğunu sen anlatır mısın? Sen daha iyi anlatırsın. Ben biliyorum ki 29 Ekim. <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır yani biliyorum ama öyle Herkese, çok detay evet. verecek kadar detaylı bilmiyorum. Detay gerekiyor. Amerika'nın bağımsızlık günü bitti. Amerika'nın bağımsızlık <gülüyor> yani günü. Ya yani. yani bizim Cumhuriyet Bayramı bir şey. 4 Temmuz'da her yıl e, bağımsızlıklarını kutluyorlar ülkenleri, ben de kutluyorum, bir şeyim kutlayamıyor, herhalde <gülüyor> fark var. İşte e, öyle. Bugün böyle, sakin. Onlar için çok önemli bir şey. Onlar Çünkü için... bir ırkları yok. Örnek veriyorum Türkler 10 milyon yani milyonlarca bir, yani. bir tarih var, ne bileyim işte. Anadolu Türk, Selçuklusu, Osmanlısı, Osmanlısı, Amerikalılar böyle bir şey yok. Ne olduklarını bilmiyorlar ve çok miks bir ülkeler yani. Çünkü birden fazla karışımları var. Çinli de Amerikalı, Meksikalı da yani. Örnek veriyorum bizde Koreli Amerikalı görüyor musunuz? Amerik <gülüyor> musun? <Görmüyor> musun? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Koreli görüyor musunuz? Görmüyor Koreli Türk, var ama Koreli Türk. Göç etmiş oluyor, göç etmiş oluyor. Buradakilerin hepsi karışıklar yani anladın mı? Hani karışıklık var, Kökenleri nereye gitti belli değil. Bizim kökenimiz belli abi işte. Millattan önce. O yüzden bir olduklarını kutlamanın tek yolu da bugün. Bunların ama böyle önemli. o beklediğim neşe etrafta görmedim. Burada böyle, biliyorsun. normalde bir alışveriş merkezine gitsen alışverişe, bir albiseye gitsen, bir Moldfus'a gitsen herkesin Happy Ford'den. Hadi değerli. ya, gidelim şimdi, Trader'e gideceğiz. Yani ben Velo'yu havalı bir havalı füşekle bitiririm sanardım ama... Bindiğiniz şeyde bitiririz? Arkadaşlar, bir saattir havalı füşek arıyoruz ama şey yok. Canım İzmir'im, canım Gündoğdu Meydan'ım. Daha güzel yapıyor. Ne mutlu Türk'üm diyene diyerek bu videoyu kapatmak istiyorum.